My Life Danışmanlık Ekrem Çufa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programını sunar. Değerli seyirciler tekrar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa, aile evlilik danışmanı. neredeyiz bugün? Onu merak ediyorsunuz. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındayız. Ve Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Hemen değerli konuğuma yöneliyorum. Tabii ki merak ediyorsunuz. Kim bu? Ee, hanım diye, hanımefendi diye. Aile Evlilik Danışmanı, Sosyolog, evet. e, Sevinç Bakan Kılıç. Değil mi? Evet. E, hoş geldiniz. Hoş getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Nasıl keyifler? Çok şükür. Aynı zamanda şükür. siz psikolojide yüksek lisans yapıyorsunuz evet. galiba değil evet, mi? Öğrenci. Ne iyi ediyorsunuz? Evet. Yani Kendinizi Hem öğrencilik, hem annelik, evet. işte hem sosyologluk, evet. e, hem aile evlilik danışmanı, evet. aile danışmanı olmak da kolay bir şey evet. değil. Evet, evet. Aynen öyle. E, danışanlarınızı Ama, nerede görüyorsunuz? E, My Life Psikoloji. Merkezinde danışmanlık merkezinde. Görüşmelerimizi e, orada yapıyoruz. Görüşmelerini. Hakikaten evet. ben de... E, Gerek danışanlarına, gerek seansları süpervizör olarak seanslar esnasında gördüm. Hakikaten Sevinç Hanım çok başarılı. Teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda My Life e, İstanbul gerek benim kendi şahsi sistemde de köşe yazarlığı yapıyor kendisi. İyi de oldu. Bugün e, çok önemli bir konu var değil mi? Evet. Menüde evet. neler var bir görelim. Evet. E, bugün... E, aslında insanların doğumundan itibaren her zaman başa çıkmak zorunda olduğu stres, stresin yönetimi, çözüm yolları, nasıl başa çıkabiliriz? Eğer başa çıkarsak neler kazandırır bize? Bunları konuşacağız. Bravo. Aslında sadece çağımızda değil, her zaman olan bir şey ama çağımızda biraz daha ön planda. İnsanların şikayet edip durduğu şey stres. Tabii. Hemen çoğu doktorumuzun da aman stres yapma, kafaya takma. Evet. İşte e, senin sıkıntın yok ama galiba biraz stres yapmışın gibi. Aynen. Hep stres faktörü çok evet. önemli. Bugünkü menüden biraz da ben de bahsedeyim. Stres nedir? Stres yönetimi önemi nasıl olmalı? Stres durumunda vücutta olan fiziksel, biyolojik, işte Hı -hı. psikolojik değişiklikler neler? Çağımızda da streste başa çıkma nasıl olur? Stres faktörleri, kaynakları neler? Olaylara bakış açısı stres etkiler mi? Ruhsal durumun yönetilmesi mümkün mü gibi konular hı hı. böyle hı. spontane.